Merhabalar, Passiflora biliyorsunuz ülkemizde çok yaygın kullanılan bir şurup. Aslında tutku çiçeği veya çarkıfelek olarak da biliniyor. Şurubunu kullanmayan yoktur diye söyleyebilirim. Bu kadar güzel renkleri sahip geometrik bir çiçek. Çarkıfelek ismi de bu şekilde köken oluyor. Bunu 2020 yılındaki bir makaleden aldım derlemeden. 500'den fazla çeşidi var ama biz Passiflora incarnata üzerinde yapılmış olan çalışmaları değerlendiriyoruz. Uykusuzlukta yaygın olarak kullanılıyor. Uykuya dalmayı kolaylaştırıyor ve aynı zamanda uykunuzun kalitesini arttırıyor. Ve yatmadan 1-2 saat önce kullanılmasının bu açıdan faydalı olduğu söyleniyor. Yani kısacası uykusuz çekenler için pasifilöre uygun. Çünkü Avrupa ilaç Ajansı tarafından da tıbbi ürün olarak kabul edilmiş. 15 damla kullanılmış bir ölçekten az. Bitki çayı 250 mililitre bir ölçek kullanmak bence yeterli. Ama göreceğiz, çok daha yüksek dozlarda da kullanıldığı saptanmış. Anksiyete ve strese karşı da son derece etkili. Ameliyat olanlar bilir, ameliyat öncesi ilaç verilir. İşte cerrahi öncesi sakinleştirici olarak diazepam grubuyla da karşılaştırılmış, benzer etkiler ortaya çıkmış. Yalnız 250 ml gibi gerçekten çok yüksek doz kullanılmış. Bunu da eklemem gerekiyor. Beyinde GABA maddesi üzerinden etkilerini ortaya koyuyor. Bu maddenin ruhsal durum ile yakından ilgili olduğunu biliyoruz. Aynen dopamin ve noradrenalin de olduğu gibi. Madde bağımlılığı tedavisinde de kullanılmış. Hatta COVID-19 ile ilgili bir takım çalışmalar da var. Türkiye'de de özellikle cerrahi öncesi sakinleştirici olarak kullanılmış. elim Cem Yılmaz'la da hikayesine çok fazla kullanırsanız kafa karışıklığı, konfüzyon, sersemlik ve baş dönmesi yapıyor. Cem Yılmaz da bir şişe içmiş ve ondan sonra nerede olduğunu hatırlamamış. Lütfen araba kullanmayın ve alkol almayınız. Sonra uçarsanız kafa karışıklığı sıkıntı yaratır. Teşekkürler.